bir diye söylüyor Dolayısıyla güzel oldu şimdi e, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Doktor Öğretmeni Osman Artaçlı Hocamız üzere her yerler olacaklar hocamızın da bu günlerde e, son kontroller var yayınlayacağız sitenin ismat kılavuz yayınlandı onun hakkında da, da bilgi almak isteriz hocam e, mikrofon açıp başlayabilirsiniz Buyurunuz. çok teşekkür ediyorum hocam e, ben şu için PowerPoint'ti. Şu şuradan müsaadenizle. Hadi Geldi. geldi galiba herhalde değil mi hocam? Evet, geldi hocam. Tam sayfaya yapabilir. Evet. Tam sayfa, ben de tam sayfa orada nasıl görünüyor? Aynen. Tam sayfa ve harika görünüyorlar. Evet hocam. Şimdi ben e, tabii program üzerinden gitmeyi düşünmüştüm ama ben Powerpoint üzerinden e, bir sayfa çok şey sezer hareketlemeye çalışacağım. E, burada da gördüğümüz üzere ilahiyat alanında bilimsel çalışmalarda Siteri'nin kullanımı. Aslında e, konuşmada Siteri'nin kullanımının üzerine çok fazla durmayacağım. Bununla ilgili bir kullanım kılavuzu zaten hazırladık birlikte çalıştık. Yakında da e, yayınlamaya hazır halde artı israr web sitesinde de videolar bulunuyor. Şimdi ben aslında klasik çalışma sistemi ile bu programlar arasında ilişki kurmaya çalışacağım ve bize aslında ne sağlıyor? Daha doğrusu özünde bu kaynak ve referans yönetim programları özünde klasik sistemden ne kadar ayrılıyor? Ne kadar ayrılıyor? Bunun üzerine duracağım. Şimdi şöyle baktığımızda aslında bilimsel çalışmayı ana hatlarıyla 3'e ayırabiliriz. işte hazırlık aşaması Malzeme toplama, malzeme toplama ve taslif aşaması gidin aşama ve yazma aşaması. İşte programlar, bu programlar daha çok baktığınızda bize malzeme toplama aşamasında yardımcı oluyor. Yani büyük oranda burada. Hazırlık aşaması daha çok bu fikirsel bir aşama olduğu için oralarda kullanmıyoruz. Peki malzeme toplama ve taslif aşamasında kullanıyoruz bu tür programları. Aslında şöyle derim, geçmişte bunlar nasıl yapılıyordu? Geçmişte bu malzemeler, e, bibliografya oluşturuluyordu, kitaplarla ulaşılıyor. Oradan işte okunarak e, ilgili kitaplar, e, notları alınıyordu. Bu notlar belli ölçülerde, belli özelliklerde kağıtlara yazılıyordu. Biz bu kağıtlara fiş diyorduk. Bu şekilde yapılan işlemede e, bilimsel fişleme adını veriyorduk. Bu şekilde kaynaklar tespit edilerek, onun tanıtıcı bilgileri alınarak bizim bibliografya fişleri elde edilmişti. Daha sonra o kaynakları, bulundukları yerlerden elde ederek ilgili kaynakları okum aşamasına başlıyordu. Okum aşamasında oradan ilgili notlar alıyoruz. Bu notların hepsini akılda tutmak mümkün olmadığı için tekrar bir yerler not alma ihtiyacı ortaya çıkıyordu. Bu ihtiyacı da yine fişlediğimiz o özel ebatlar ve özellikteki kağıtlara notlar alarak gerçekleştiriyorduk. Ve bu fişleme sistemi gerçekten... Ee, başta ilahiyat olmak üzere sosyal bilimler alanındaki çalışmalarda vazgeçilmez bir faaliyet. Ya bu olmadığında düzgün çalışma yapabilmek mümkün değil. Bu fişler aynı zamanda sadece bir çalışma için başlamış olsa bile uzun yıllar sonra da farklı çalışmalarda kullanabiliyoruz. Buradan çıkan netice şu: Yani o fişlerler baktığınızda iki ayrıldığını görürüz. Bibliografi fişleri ve bilgilerin tutulduğu not alındı bilgi fişleri. Ve biz bibliografya fişlerini o zamanlar ne yapıyorduk? Atıf vereceğimiz zaman, kaynakça oluşturduğumuz zaman o bibliografya fişlerini alarak ona göre çalışmamızın diknotlarını veriyorduk. Bilgi fişlerini de alarak da oradan ilgili fişleri bir araya getirerek, onları belli bir sırayla değerlendirerek yazımızı yazıyorduk. Peki bugün ne oluyor? Bugün bir bakacak olursak, günümüzde hala birileri, aslında bu sistem çünkü çok sağlam bir sistem, fişleme sistem yani kağıt üzerindeki sistem, eski gibi dursa da hala sağlam bir sistem. Bunun yanında farklı fişleme yöntemleri arasında olan kişiler var. Genç araştırmacılar daha çok yeni yöntemler, yeni yollar arayışı içinde olduklarını görüyoruz. Çünkü kağıt üzerindeki işleme sistemi gerçekten hem uzun zaman alıcı hem de yorucu bir süreç. Ve bu çok zaman kaybettiriyor ve yoruyor. Bunun yerine mesela duyuyoruz, görüyoruz işte bilgisayar ortamında Bölümler için e, klasörler oluşturma, klasörlerin için de alt bölümler için de klasörler, başlıklar için word belgeleri oluşturma gibi yöntemler deniyorlar. Ve ilaveten, işte asıl oraya geliyoruz, e, hocalarımız da biraz önce bahsettiler, çeşitli Citavi, Zotero, Ant EndNote, AntNode, hatta Mendeley gibi çeşitli, tabii hepsini burada orada ekranda görüyoruz, çeşitli kaynak ve referans yönetimi yazılımlarından da büyük ölçüde faydalanıyoruz. Peki kaynak e, referans ve e, referans yönetim yazılımları gerçekten ne yapıyor? Aslında baktığımızda bunlar özü itibariyle geçmişteki bibliografya fişleme sisteminin gelişmiş biçimleri olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Yani o gün kağıtlar aldığımız notları bugün kitaplık dediğimiz yerlere yazıyoruz. O kitaplıklar aslında bibliografya fişlerinin toplanmış hali. Dolayısıyla kitaplık bibliografyalımızı oluşturuyor. O kitaplar içindeki her bir e, kitapta bizim bir fişimizin yerini diye geçmiş şeye göre e, klasik sistemdeki kullanım durumuna göre. Yani e, aslında şunu şöyle gitmiş şöyle geçeyim. Kaynak e, yaz, e, kaynak ve referans yönetim yazılımları geçmişteki bibliografi fişlerinin ve bu fişlerin atıklarda kullanılması sisteminden başka bir şey olmadığı değil, özü itibarıyla gördüğüm bu. Bunlar içinde bir tanesi biraz farklılık arz ediyor. CTAVİ. Benim gördüğüm kadarıyla ben geçmişte doktorumun yarısında etnota geçtim. Ee, bir kaç sene etnot kullandım. Zetoreyi biraz denedim ama e, bunları uzun süre kullanamadım. En fazla etnotu kullanmıştım. Çünkü ben kendime göre uyarlamayı sevdiğim için bu şekilde bir özümüzdüm. Sitavi de peki farklı olan ne? de şunu gördüm. Sitavi evet diğer e, referans yazılım programlarının yaptıklarının hepsine hemen hemen yapılıyor. Artı onlarda olmayan bir şey ya, e, o da nedir? O da bilgi organizasyonu. İşte bu diğer e, referans programlarında benim görmediğim bir şey belki Enviu biraz farklı olarak burada dışarıda tutabiliriz. E, ama bu hani bizim kaynakça ve dipnotlarda kullandığımız e, programları, yazılımları dikkat alırsak Onlarla bilgi işleme sisteminin çok gelişmediği görülüyor. Artı en şeyde, Stavi'de ne var? Stavi o akademik çalışma esnasında kendinize görevler atayabileceğiniz bir görev planlayıcısı sunuyor. Ya bunları inşallah e, kitabımızda, e, kitap bölümünde e, Ok Okur derneği Derme yayınladığında ayrıntılı olarak e, orada paylaşacağız. Artı videolarda da zaten e, Halil İbrahim Yılmaz e, arkadaşımızın hatırladığı üstüne evet. web videolarda da bunları görebiliyoruz. Dolayısıyla etnotun bu şey, onlardan farklı olarak bilgi organizasyonu, yönüyle ayrılığını görüyoruz Zaten yanındaki resimde görüyorsanız eğer kendisini bir referans kaynak yönetiminden daha ziyade bilgilerin organize edilmesi olarak tanıtıyor. Öne çıkardığı logosu, bu gördüğünüz ekran e, Sitavi'nin açılış e, hoş geldiniz ekran sayfası. Sitavi i̇şte bu şekilde açıyor, oradan istediğiniz bir projeyi çalıştığınız projeyi seçerek devam ediyorsunuz. Zaten soldaki resme baktığımızda işte bu referans dediği referans istediği aslında nedir? Bizim diğer referans programlarında da gördüğümüz bibliografya fişlerini oluşturduğumuz yer. Bizim fişlerimiz orada duruyor. Onları birazdan göstereceğim. Diğer ne oluşturuyor? Bizim işte bilgi fişlerimizin yeri burası. Biz bilgi fişlerini buradan oluşturuyoruz ve bu bilgi fişleriyle de her türlü düzenleme yapıp yazma aşamasına da girebiliyoruz. Ardından görev planlayıcısı var. Hatta o derece oluyor ki biz Kitabımızı, makalemizi, tezimizin ilk taslağını Stavid'e yazma imkanı bile sahibiz. Peki bilgi fişleri nasıl görünüyor mesela Stavid'e? Şimdi Stavid'e bakın demin referans istediğim yer şurası arkadaşlar. Açıldığında şöyle bir reklam karşımıza çıkıyor. Yani bizim fişlerimiz, her birisi bir fiş olarak adlandırabiliriz. Bir kitap yani bunlar. Biliyorsunuz fişlere de her bir fişe bir kitap yazılıyordu. Dolayısıyla bunlar her birisi bir kitap ve bizim toplamında bilgi fişlerimiz temin gelen bir biyografyamız. Onlardan birine tıkladığımızda genel olarak şöyle bir görüntü veriyor, görüntü veriyor. Buradan farklı şeyler açabiliyoruz, yani ofislerle ilgili değişik e, bilgiler gelebileceğim görevler verebileceğiniz. Referans kısmına tıkladığımızda da bizim bilgileri girdiğimiz, elle müdahale ettiğimiz, doldurduğumuz bölüm geliyor. Buradan küçük bir şey görünüyor burada bu şekilde. Yani bilgi fişlerimizin, bilgiye düzelttiğim bibliografik fişlerimizin görünüşü bu şekilde. Arzu edersek bütün bibliografiyi toplu olarak görmek istiyorum dersek. Referans olarak kullandığımız sayfa aralıkları dahil hepsini top olarak şu en altta sağda gördüğünüz şekilde gene yapıyor. Citation yazılımı bize bunu da sunuyor. Yani bibliografi fişlerini harika bir şekilde oluşturabiliyor, görüntüleyebiliyor, takip edebiliyor, izleyebiliyoruz. Tabii sadece bu kadar mı? Bibliografi fişini açıp doğrudan başka bir yere gitmeden Citation içinde okumalar, not almalar, yani bilgi fişlerini oluşturmayı da yapabiliyoruz. Yani burada ekranda görüyoruz mesela bir web sitesi sayfasından işte okuyup not alınan yerleri renklendiriyor. Eğer mavi ise bu direkt alıntı yapıldığını gösteriyor. Eğer bu bu şekilde başka bir renkler yani e, farklı renkler farklı anlamlara geliyor. Mesela alttaki alıntının e, doğrudan olmayan dolaylı bir alıntı olduğunu gösteriyor. Buna benzer şekilde yorumlar ilave edebiliyoruz, değişiklikler yapabiliyoruz. Bakın bunlar e, Stavide yapılan o referans programında... Açılan bir kitabın okunması. Bu şekilde ne yapabiliyoruz? Buradan okumalar yapabiliyoruz. Ve notlar alıyoruz. Sadece okumakla kalmıyoruz. Renklendirecek notlar alabiliyoruz. Ve bu şekilde e, peki notlar aldık. O notlardan alıntı ve atıfta nasıl kullanacağız? O referans programını açtığımızda bizim önümüze o kitaplar tek tek burada. Bu sayfaya bu söylediğim, bu Word sayfası. Artık şu an Word'e geçtik. Word'te ayrı bir yer açmamız gerekiyor. Word'te direkt arkadaşlar... Citavi'nin e, bir eklentisi var Word üzerinde. Oraya tıkladığımızda yan tarafta bize Wordle bütünleşik halde duran bir alan açıyor. Direkt bütün işlemleri yani atıf işlemlerini hatta bilgi fişlerini buradan gördü e ekleme işlemlerini doğrudan buradan yapabiliyoruz. Bu en sağda gördüğümüz gibi rakamları rakamlı şey, sayfa numaralarına buradan girebiliyoruz. Yani bu şekilde bir Word sayfasında bütün işlemleri kaynakçı oluşturduğunda dipnot verme işlemlerini Word'ün içinden doğrudan Ayrıca bir ekran açmadan gerçekleştirebiliyoruz. Fişlerimizi, bilgi fişlerimizi bu şekilde dediğim, dediğim gibi okuma yaparak, işte burada bir kitap, o kitaptan bir okuma yapılmış ve şu şekilde bir bilgi fişi, doğrudan olmayan dolaylı bir bilgi alınmış o bilgi, hem fişler, bakın bilgi fişleri bu şekilde yan yana diziliyor. Bunları, işte bu kitapla ilgili bilgi fişleri, bütün çalışmanın bilgi fişlerini de görebiliyoruz. Bu şekilde şu, şu gör, bilmiyorum işaret görünüyor mu? Burada bu yöntemle oluşturabiliyorum. Sadece kitaplardan mı bilgiler alacağız ekleyeceğiz? Hayır. Aklımıza gelen bir düşünce herhangi bir düşünce değil, Direkt bilgi fişlerin arasına ve onu bir, bir kitabımızın, araştırmamızın planı, içindekiler kısmıyla da, da bağlantısıyla bir kurarak onu doğrudan da ne yapıyoruz? Düşüncemizi de oraya fişlerin arasına bakın. O geldi mesela şurada görüyoruz 15 tane fiş varmış. Burada bu konuyla ilgili ve aklımıza gelen bir düşünceyi de ne yaptık? Oraya ilave ettik. Bilgi fişleri içinde yerini aldı. Yani her türlü yazıyı, düşünceyi, alıntıyı veya yorumu değerlendirme yapabiliyoruz. Bilgi fişlerini kendi içinde gruplandırabiliyoruz. Yani niye? Yazma aşamasına geçebilmek için fişleri kendisi alakalı olarak gruplandırarak şurada görüntüleyebiliyoruz. Fişlerimizi bunların arasında bağlantılar kurarak öndeki fişle, sonraki fiş arasında bağlantılar kurarak düzgün bir akış sağlayabiliyoruz. Bunu da yapabiliyoruz. Arzu edersek şöyle bakın, fişlerin orada işaretler var. Şu ok işareti tıklarsak bilgi fişi açılır. Bağlantı işareti tıklarsak o bilgiyi nereden almışsak direkt altta görüyoruz. O kaynağı bizi aldığımız yere götürür ve oradan aldığımız bilginin doğruluğunu, yanlışını kontrol edebiliriz. Bu şekilde bilgi fişleri, burada bir bilgi fişi var yine. Ne yapmış bu şekilde kaynağı açmışız, oradan bir bilgiyi almışız ve fişlerimizin arasına yerleştirmişiz. Yani fişlerimizi oluşturduk. O eskiden o kartonlara, sert kağıtlara yazdığımız fişleri bu şekilde oluştuk. Fişlerimizi oluşturduk, düzenledik, sıraya koyduk, tahsislerini yaptık, aralarında bağlantılar koyduk, ara bölüm başlıkları koyduk, her şey tamam, sıra Word belgesine aktarmaya geldi. Peki bu kaynakçıyı, dipnotları ve bilgi fişlerimizi düzgün bir şekilde, sadece bilgi fişleri değil, kitabımızın içindekilerinde de orada oluşturabiliriz. Bilgi fişlerini ve kaynakçaları o içindekilerdeki bölüm ve başlıkları bağlayabiliriz. Ve çıkışta da bunlarla bağlantılı şekilde çıkışlar alabiliriz. Burada yani ana sayfada e, derleme e, bilgi naver bölümünden derlemeye tıkladığımızda bize böyle bir sayfa açıyor. Bu sayfadan neyi yazmak istiyorsun? Bu proje ile ilgili bütün fişleri, bilgileri bilgilerini yazmak istiyoruz yoksa sadece kendi düşüncemizi veya belli bir kısmını yazmak istiyoruz. Bunları seçerek bütün hepsini seçtiğimizde bize ne yapıyor Word'a aktarıyor. Bakın bu bu deneme olarak yaptım. Ve ben bu sempozimin hazırladığım bir şeydi, böyle yaptığımız denemeydi bu. Bakın ne geldi burada? Bir, o Stavi bize şunu, bu sayfayı verdi. İçindekiler kısmını sayfa numaralarında başlıklarıyla beraber aktardı. Artı bize ne verdi? Bilgileri bakın aktardı. Yani bunlar her şey bilgi fişleriydi. Bilgi fişlerini aktardı. Dipnotlarını kendisi verdi yerlerine. Eğer dipnot ikilik defa geçiyorsa kısaltarak verdi. Her şey tamam bir şekilde yaptı. Ve kaynak çekidi en sonu oluşturdu. Bize hazır hale getirdi. Yani metin Stavi'de yazmış olduk. Şu an hazır. Neye geldi? Bundan sonra yapılması gereken şey tasvileşemesi. Artık orada Word'da okuyarak okuyarak tasvim yaparak ne yapacağız? Belgemizi, çalışmamızı tamamlamış olacak. Peki Stavi İsnad'da kullanabil e, kullanabiliyor muyuz? Elbette kullanabiliyoruz. Dün, Abdullah hocam da söylediği gibi İsnad'ın web sayfasına giderek oradan şablonu oluşturup kullanabiliyoruz. E, şablonu ve kullanma kılavuzunu indirebiliriz. Artı okut oku, oku, akademi şu sağda gördüğümüz e, bir kılavuzu hazırladık. Bu kılavuz inşallah layığına hazır halde hemen hemen bunu yayınladık. Oradan da kullanabiliyoruz. Artı isnadın e, sistemine, atı sistemine göre isnad şablonumuzda zaten bir senedir e, hem e, şey web sayfasında var hem de Cita program içinden kullanılmaya hazır halde. Artı bakın web sayfasında da aynı biz e, yine şeyi görüyoruz, e, atıf sisteminin hangisini kullandığımız görüyoruz. Oradan değişik atıf sistemini de seçebiliriz. İstinaat 2'ye göre oradan oluşturmuşuz ve Word ona göre ne yapıyor? Bütün bilgileri oluşturuyor. Evet, ya bu şekilde o zaman biz istatvizle sadece şunu yapamıyor, Konuyu belirleyemiyor, hipotezi kuramıyor, sorunun problemi tespit edemiyor. Ama kaynakların tespitinden itibaren okumadan ilk taslağın yazılmasına kadar her konuda ben hemen, hemen yardımcı oluyor, işlerimizi kolaylaştırıyor. Ve Windows'ta çalışıyor. Hemen aklaşı geliyor. Ben yetkilerle bunu epey bir zaman önce görüşmüştüm. Mac kullanıcısın. Mac'te böyle bir şey yapamayacağınızı şey ama web sayfasını yapacaklarını söylemişlerdi. Web sayfası şu an beta da olsa açık. Aynı işlemleri web sayfası üzerinde de yapabiliyoruz. Bakın burada oluşturduğumuz projeler var. Web sayfasında, sistem web üzerinde bu projelerden birini açarak orada bakın demin referans dediğimiz kaynaklarımız. O kaynakları oku, bakın okuma sayfası bir kaynağı açmışım, buradan okuyorum, oradan da yine fiş, burası bizim bilgi fişleri yerimiz, burası da bir biliyorum buradan da bir biliyor ne yapayım? bilgimizi af kaynak afedersin, bu kaynak, oradan kaynaktan aldınız bilgi var, bunu daha sonra bir gün nasıl çevireceğim, web sayfasını çalıştım, Word'ına aktaracağım dersek, altta da onun resmi görüyorsun, bakın altta da bir web sayfası, e, Word belgesi, Word belgesi içinde o web sayfasının bir eklentisi var yine. Normal masaüstü statmi için eklenti olduğu gibi web sayfası program, uygulaması bir eklenti stat. Onu yüklediğimizde aynı şeyde bu eklenti yoluyla yine Word belgesinde referansları görüntüleyebiliyoruz. Yine kaynaklı dipnotlarımızı oluşturabiliyoruz. Yani web sayfasında problem yok. Sonuç olarak yani bilimsel çalışma. hocam bilmiyorum geçtim mi? E, fişleme, bilimsel araştırma ve yazmanın vazgeçmesini faaliyetidir diyoruz. Ve referans kaynak ve referans yönetimleri aslında bunun üzerinde kurulduğunu görüyorum ben fakat referans programlarının çoğu gerçekten sadece bibliografi fişleri e, aşamasında yoğunlaşmış, o aşamada kendini geliştirmiş veriliyor SİTA'vi bibliografi fişleri oluşturma yani kitaplık bölümünü oluşturmanın yanında bilgi fişleri, o kitapları okuma, yani eğer oraya alınabilmişse okuma, onlardan ilgili notların alınma, bilgi fişen oluşturma ve görev atamasında kullanabiliyoruz. Demin gösterdim, bahsettiğim gibi makalemizi tezimizi, kitabımızın ilk taslağını de yazabiliyoruz. Bu arada hemen söyleyeyim, orada isim değindik ama inşallah tam metinde değineceğiz. Citeve Arapça her türlü yazıma tam destek veriyor. Tarihleri istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. sayfa bu istediğiniz gibi yazı olarak da verebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Stavi bu konuda çok esnek. Stavi şablonu kullanımı, dedim, demin söyledik, Şablonlarımız hazır. Kullanım kılavuzda inşallah yakında tekrar yenisi yayınlanıyor. Yeğil kalan ne ee, akademisyenlerin bu programlara bir şekilde erişip kullanmayanlar varsa çalışmalarını daha kısa zamanda, daha düzgün ve sağlam örgülerle Tam anlamaları kalıyor. Biz de kendilerine bu konuda e, bunun faydalanmalarını, kullanmalarını tavsiye ediyoruz. işlerinin kodalaymasını söylüyoruz. Tabi unutmasınlar bir eğer bu bibliografi ya bunun videosu ve bilgi e, işlerinin gelişmiş, modern bir biçimi ayrı görevlerde veriyor orada bize. Stavii böyle, ne diyelim e, harita bir program kullanıyorum. Daha önce de Endnote kullanmıştım. Bu diğer programların kötü olduğunu söylemiyorum. Onlardan da çok faydalandık gerçekten ama bu programın fişleme kısmı benim çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden e, bir süredim stabil kullanıyorum ve stabil ile ilgileniyorum diyelim. Evet, e, eğer şeyle ilgili Citavi'nin e, bilimsel anlamda kullanımı ile ilgili sorularınız varsa burada e-posta görünüyor. E-posta ile bana ulaşabilirsiniz.